Bugün 18 Ekim 2022 Salı, Mars günündeyiz. Günün erken saatlerinde Yengeç Burcu'nda boşlukta ilerleyen ay, 7.44'te Aslan Burcu'na geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki iki gün dikkat çekme, beğenilme ve takdir edilme arzularımız güçlenebilir. Ay sabah saatlerinde Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen görünüm yapacak. Oldukça iyimser ve güvenli hissedebileceğimiz bu saatlerde ilginç fırsatlarla da karşılaşabiliriz. İş ve özel yaşamımızda, ilişkilerimizde sürpriz gelişmeler olabilir. Aşk, flörtler, romantizm, çocuklar, eğlence, sanat gibi alanlarda hareketli ve verimli bir gün olabilir. Bugün terazi burcundaki güneşle ikizler burcundaki Mars arasında üçgen açı kesinleşiyor. Hava elementinin güçlenmesi zihinsel ve sosyal faaliyetlere de olumlu yansıyabilir. Fiziksel enerjimiz yükselirken kişisel girişimlerde cesur davranabilir, inisiyatif alabiliriz. Zihnimiz çok hareketli olabilir ve birçok konuyla ilgilenebiliriz. Çevremizin de hareketlenmesi ve iletişim trafiğinin artması mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.